Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçenki videoya çok güzel bir like gelmişti açıkçası evet. bu durum beni çok çok çok mutlu etti arkadaşlar ee, Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum Evren şu an bir şey geldi mi ha, gelmiş tamam ee, Sen de bir şuradan çekilip gider misin kardeşim evet. tamam evet. çok teşekkür ederim dur bir saniye Şöyle daha iyi tamam Şuan Discord'dan mesaj yazıyorlar. Soda ve şu an menajer bir olay konuşuyorlar. <gülüyor> Maalesef o olayı size söyleyemem. Hop. Menajere buradan selam olsun. Soda yazıyorsa Soda'ya da selam olsun. He. Şimdi gelelim video video. Evet arkadaşlar, geçenki video yarın dur. <gülüyor> Boğazım gittim biraz. Ehem, ehem. Kusura bakmayın Lazı boğazım Bu videoya 35 like Bekliyorum arkadaşlar. Eğer 35 like gelirse e, Bad varsın Devamlı gelecektir. Biraz adır like'ları zorlayalım. Başarırsınız. Siz yaparsınız. Size güveniyorum. Siz yaparsınız. Evet. Şimdi girerim Buradan buluğumuzu alalım hızlı bir şekilde. İyi bir şekilde. Aferin. Kardeşim, bunu yapan kimse sana çok teşekkür ediyorum. İlk defa adam gibi oynayan, adam gibi oynayan birisin. Gerçekten sana çok teşekkür. He. Orası zaten normalde kapanmıyor. Şuraları kapat. Aferin. ilk defa adam güzel bir. E, büyüt yapmış. Gerçekten güzel bir büyüt yapmışsın. E, e, biraz boğazım ağzına i̇şte, işte, geliyor Bağır bana kullanmadım. Şöyle şöyle şöyle. Bak burayı. Oradan bir yavşak geliyor gibi gördüm sanki. Bir yavşak gördüm sanki. Kanka kanka adam geldi. DAL DAL DAL DAL DAL DAL, dal. Anami Onun kavga çarpıyorduk ya Ben şu anda bunu izleyecektim işte sinirli olduğumda Ben VF'yi çok seven birisiyim ya Aslında dur biz hemen kılıcımızı niye düşündürmedik Gerizekalılık yaptık Dur hemen bir kılıcımızı güçlendirelim Ye tamam oh ne şanslı adamım ne vallahi adamım Gel lan gel götünüyorsa gel Yavşşşş Yavşak sen bekle neredesin neredesin sen ananın aferin aldın ama bir voka yaramadı senin sana Minecraft öğretenim ben ya Arkadaşlar daha deminki küfürlerden dolayı biraz özür dilerim Nereden kırmış lan bu şerefsiz Nereden kırmış bu Yatağımız kırıldı intihar edelim bence Tekrar katılalım bir, müsait bir arana varsa oh. Tamam ya Arkadaşlar e, Geçen videodan çok iyi tepkiler de aldım Çok kötü şeyler de aldım yorumlarda aldım ama gerçekten çok iyi teşekkür ederim e, Demek ki böyle uzun videoları çok seviyorsunuz Bayağı beğenmişsiniz e, Bazı kişiler yanlış anlamış işte sen hayırdır kardeş sen o işte, servera mı söylüyorsun? İşte o adamlarla uğraştık yani Bayağı uğraştık En sonunda Adam işte dedim Olay böyle böyle ben Servera sövmedim Ben buga söylüyorum. Adam diyor sen Koy Adama diyor adam küfretme Adam hala Üstüne tonlayarak Yani benim gibi bir adam Madem perish geldik. Başıma dur benim başıma geldi diye diktadamursu. Benim gibi adam benim gibi bir adamın başına geliyor. Ya yani sanki küfreden kişi benmişim gibi. Benim gibi dik başlı bir ihtimal. Bunu. Şöyle kapatalım kardeş. Oo siyah beyaz. Bugün de Beşiktaş'la Galatasaray maçı vardı. Bakalım kim alacak. Arkadaşlar ee, şöyle bir karar da aldım ben. Böyle bir soru cevap bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, iki şekilde. Hem Bedvars'ta hem de hırsız vs. Şey, polisli. Ee, ben bunu size soruyorum. Sizin onayınıza göre hareket edeceğim. Yani siz de isterseniz yapacağım şöyle bir tane soru cevap. Ee, hırsız vs. Şey, polis soru cevap yapmak isterim böyle. Onun gibi bir şey yapabilirsek ben gidin kılıcımı güçlendireyim. Ezik ezik oynamayız bari. Tamam. Ee, biraz daha şu odunlardan alalım. Hatta şundan da alsak. Hani bir, bir sonraki. Demir topladığımızda. Onu alalım. Sonra biraz mekan basmaya gidelim. Bu bölüm inşallah aksiyon yaparız. Ya. Bu bölüm inşallah aksiyon yaparız. Şurayı da kapat. Abicim. Ekbars oynamanın kuralı. Böyle büyük bir alan yapmanız lazım çünkü karşı düşman elmas kazma ile geliyor olabilir hemen böyle yok ben yum koyayım yok şöyle yapayım böyle yaparak oyun oynamak olmaz kardeşim bir çekil çok teşekkür ederim Hop. dur ya discord'a aşağı alsam mı acaba biraz eh, kapatsam mı Amma tatava yaptılar Sana menajer diyecek Sen ayırdır lan Anaba cehir herhalde Yapmadığı şey değil çünkü bu arada discord demişken discord sunucumuza da gelebilirsiniz. reklam. <gülüyor> Güzel reklamlar. Şimdi dur. 28 tane. Biraz ok mu alsak da. Şöyle güçlü bir tane alalım. Güçlü bir tane alak kanka. Hangisi güçlü? Şu biraz daha ok nerede oktan alalım tamam ne olur ne olmaz bir gelmeye çalışır okla saldırı yaparız mantıklı mantıklı bir şekilde yani bu oyunda mantıkla hareket edeceksiniz yani şöyle düşünün mesela Survivor'da siz ilk neyle başarsınız neyle başlarız ilk önce odun kırarız sonra gideriz tahta kılıç ee, kazma sonra kürek böyle gider biraz daha alalım şundan biraz daha şu bloktan alalım Tamam çok bütün parayı bloğa yatırmasak iyiydi ama Neyse verdik artık Şurayı da kapatalım Çünkü ben e, Bezimi çok güçlü yaptığımı taraftarıyım Tamam şöyle şöyle şöyle Kapat kapat kapat buraya kapat, kapat kapat Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Lafını güzelce Kapattık kardeş Kardeş kardeş ne ediyom lan ben şu kapat, kapat kapat kapat. Tamam. Şimdi bir eleman base yapmaya çalışmış. Ee, biraz aksiyona atılalım. Çünkü video biraz boş geçmesin. Şurada zaten bir yol var. Şöyle. Güzelce bir yapalım. Adam şimdi bize vurursa bizim şuraya gitme ihtimalimiz var. O yüzden hemen şöyle koşu koşu koşa koşa koşa koşu gidelim. Burada böyle böyle böyle kırmızıların üzerinden geçelim. Hazırsanız Saldırıya geçiyoruz. Bakalım burada bed var mı? Tüh. Burada bed filet falan kalmamış. Oooo. Garatasaray. Garatasaraylar sinirler veriyor. Bugün Garatasaray maçı var lan. <gülüyor> zıpla zıpla zıpla. Tamam tamam tamam. Elmas, Elmas çıktı. E, konuşamadım. Dur. Ana, burada yol varmış lan gene garda saraylarına sinyali aa vallahi bayağı yol gitmişler lan aa ana sadece de beyaz kalmışız yuh ciddi misin sen oha ne oluyor lan niye çıkamıyorum ha kafam. kafam ne? düştüm kır şunu karda kardo niye diyorum ben Böyle çıkalım. Bakalım buralardan bir yol var mı? Elimizi yayağı alalım. Sabunma amacından doğru yere doğru gidiyoruz değil mi? Aynen tamam. Git böyle git böyle, git böyle git böyle git böyle git böyle git böyle git böyle git böyle git böyle. Çok güzel çok güzel çok güzel çok çok çok has neyse gün var Allah'tan. Zıpladım Orada zıplayamasan var ya üf. Fena küfür ya bunu Aha adam yok adam yok adam yok adam yok Kır kır kır kır kır kır, kır. Ana Bet gitmiş be Dırırırı Hüzünlenme geldi bana. Aa, burada yol yok mu? Yolun sonu. Dur buraya gelmişken hazır bir şeyler alalım. Set falan bir şey çekmek icap etmesi lazım. Dur. Tamam. Şu ürünleri alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Hmmmm. Zaten bu bizim biraz boş. Biz bu bizim paralarıyla bir blok alsak ne zeki adam ama. Nam koş koş koş koş koş koş koş koş Aha şurası şurası galiba Şurası şurası şurası Ben koş biraz sessizlik bulacağım Şu an bizim yatağımız kırıldı. İntikamımızı almamız lazım. Attım. Ananı satayım. Attım yalan. Ananı, ananı, ananı. Ah geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Dun dun dun. Dun dun İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Şerefsiz gördü beni. Dur. Gördü, gördü, gördü. Kanka geliyorum Kanka geliyorum Ananı adamları geliyor Adamları geliyor Adamları geliyor Adamları geliyor Adamları geliyor Ananı iki adam gelmişler ya. Tüh. Neyse neyse İyi oynadık çok iyi oynadık ee, gene iyi öğrendik bence. Evet bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Ekran da video çıkıyor. Hoşça kalın.